Bugün 10 Aralık 2022 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Yengeç Burcu'nda ilerleyen ay, özel yaşamımız, ev ve ailevi konuları ön plana çıkarabilir. Yakın ilişkilerimizden duygusal beklentilerimiz artarken sevgi, şefkat, güvenlik, yardım, korunma, beslenme gibi kavramlarda hassas olabiliriz. İlişkilerden sorumlu gezegenimiz Venüs bugün Yay Burcundan ayrılıp Oğlak Burcu'na geçecek. Sevgi, aşk ve ilişkilerde duygular geri planda kalırken daha güvenli ve mantıklı hareket etmek isteyebiliriz. Venüs oğlak burcundayken güvenliğe ve sadakate önem verir. Yüzeysel ilişkiler, maceralar ona göre değildir. Duygularını kolay ifade edemez ya da görmezden gelir. Aşkta tutkulu değildir. Kuracağı ilişkilerde geleceği güvenceyi almak ister. Statü için ilişkiler kurulabilir, evlenebilir. Venüs 3 Ocağı kadar oğlak burcunda ilerleyecek. Bu dönemde aşk, eğlence ve zevkler biraz geri planda kalırken iş, kariyer, statü ve para konularındaki beklentilerimiz artabilir. Akşam saatlerinden itibaren yengeç burcundaki ay Uranüs'e uyumlu görünümde olacak. Çevremizdeki kadın figürlerin desteklerini almamız mümkün. İş, parasal kazançlar ve alışverişlerde verimli ve somut gelişmelerle de karşılaşabiliriz. Rusa olarak daha dengeli, huzurlu hissedebilir, yakın ilişkilerimizde güven ve uyumu bulabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.